Şimdi size birçok şikayet geliyordur elbette. Yani birçok şikayetle tabii. geliniyordur daha doğrusu. Ee, en çok hangi şikayetle geliniyor size? Okul başladığı ilk haftalarda genellikle bu uyum sorunuyla ilgili şikayetler hı hı. gelir. Daha sonraki günlerde dikkat, odaklanma ve öğrenme problemiyle ilgili şikayetler gelir. Ama ilk haftalarda genellikle uyum sorunuyla ilgili şikayetler gelir. Hı hı. Burada da hep kaygılı ailelerin saygılı çocukları ya da çocuklarından kopamayan ebeveyn dediğimiz ebeveynlerin yarattığı sorunlardır.